Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an saat altı falan bir saat saate bakacağım. Evet şu an saat altı buçuk. Bizim kanal var da burada ilk video. Şimdi yeri kalktığımız için tabi kalkmadım. Ee, bu ben uyursam geri uyanamam falan filan diye uyumadım. O yüzden şimdi duşa girmem gerekiyor. Ondan sonra 6 yapacağız. Şimdi yüzümüzü yıkayacağız. Bu arada yüzümü yıkamadan söyleyeyim iki gün sonra, hatta bir gün sonra yarın. Değil sonraki gün okullar açılıyor. Maalesef. Ee, çok iyi. Yarın bu arada vlog geliyor. Yani yarın gelmiyor da e, video çekeceğim. Sonra atacağım onu da. Onu da izleyin. Ayakkabı falan almaya gideceğiz okul için. Alışveriş falan filan işte. Şimdi ben duşa gireceğim. İlk önüne ne giyeceğimi göstereyim. Bak efsane bir tişört. Bunu e, çorba gittiğimde almıştım. Böyle şöyle bir şort var. Sonra klasik bir çorap falan filan işte bekleyin. Bak şimdi nasıl duşa girip geliyorum. Hop. Çok iyi. Bir de ee, janty olduk ya. Saşa bak. Gündoğuya bir kahvaltı lazım buraya. Şimdi mükemmel bir kahvaltı yapmak için mükemmel bir şef olmanız lazım. Şimdi e, şunun içine yumurta kıracağız. Herhal. Çok saçı oldu. Şimdi karıştırmak için kaslı kol lazım. Karıştıracağız. Tava bulduk kardeş. Bak şu bunu böyle tutarak buraya yağ dökeceğiz. Şimdi yumurtamızı atıyoruz. Biraz fazla mı ya koymuşum ne? Çok iyi oluyor ya. Oğlum bu niye odaklanıyor sabahtan beri? Ona bir şeyler oluyor. Bu normal mi? mı? Bu yumurtalıktan çıktı. Üf. Şimdi şu peyniri tavaya koyup döneceğiz. Ha videosu. Geldin. Um, hava gerçekten çok iyi ya. Baksana. Da. Vallahi oksijen aldığımı hissediyorum vallahi bak. Ah lan kimizdi oğlum seni? Oğlum şaka mı bu? Ne oluyor? Bir orada bir kuş bir burada kedi. Biz parka Üf bekle. Abi Chevrolet Camaro düğün arabası yapmışlar lan çok iyi. Dur dur dur arkadan göstereceğim. Abi şunun güzelliğine bak ya ben, Bu arada ben büyüyünce alacağım var araba bu, net bu Ben hep diyorum mesela biz, kamuor, ben büyüyünce kamoora alacağım falan filan Türkçem bozuldu oğlum Antalya'da artık sabahlar üşümeye başladık bu sıcaktayken Ne oluyor biz de bilmiyoruz artık, kıyamet mi geliyor bilmiyoruz artık Antalya'da üşeyebiliyorsak Şimdi parka geldim de şurada beleş top var şimdi futbol oynayacağım Max sektirmesi 5 olan sonar top sektirecek Sevdiğim makineye geldim <gülüyor> Dur göstereceğim Bakın. Aa, Ağlayın sizde yok Benim ev, Burası benim elim. Burada bende var sizde yok şimdi ağlayın Lan <gülüyor> şimdi Bu nasıl bir Salıncağa geldik kardeş Evet bunun ismi salıncak Bilmeyenler vardır belki Salıncak dedim ya Anam sen benden ne istiyorsun gider misin döveceğim ha Oldu mu şimdi bu Bak bir de tam kayacağım yerin altında bak. Çok. Şşş. Alo. Gizli gizli. İki ekmek aldım. Oğlum git bak. Korkuyorumdan ne anlıyorsun? Git. Bak git. Vallahi korkuyorum ya. Yiyeceğim bir şey var şu masumluya bak lan Pisss Hı <gülüyor> e, ne yapacaksın çıktım buraya ne yapacaksın he Kalırsın böyle Nereye bir şey soracağım bu kim? Ha bu Mevlana reis Adamsın Beğendim Yani Mercedes güzel yani bence beğendim Ama o. Oh. Şakaydı biz uzatmadan eve gidelim Bu BMW de güzel Mooo Tamam tamam yapmayacağım tamam Ama abi bunu da yapılır ya. Neyse eve girelim. Aa tepe ne kadar güzelmiş ya neyse. <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> Hoş geldik. Dur anahtar nerede lan? Buldum. Bu <gülüyor> şunun tadı güzel ya. Lan oğlum çöpün Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.